Merhaba sevgili canlar ben Cem Kervan bu hafta dünya fanidir adlı bir semah paylaşmak istiyorum. İsa Ruhullah'ın anlattığı zengin adam ve Elazar öyküsünü ee, uyarladım. Sema haline getirdim sizinle paylaşmak istiyorum. Vakti zamanında bir adam varmış. Zengin mi zengin mor ince keten giyer şatafat içinde eğlenip vur patlasın çal oynasın gel keyfim gel gününü gün edermiş. Hep bu zengin adamın kapısına bırakılan bir de Elazar adlı fakir mi fakir bir adam varmış. Elazar'ın bütün vücudu yaralarla kaplıymış. Elazar orada yatarken ve zengin adamın sofrasından artan yemek kırıntılarıyla karnını doyurmayı hayal ederken köpekler gelip açık yaralarını yalarmış. Nihayet fakir Elazar... Hak'a yürümüş, melekler onu semaya götürüp, sofrada İbrahim'in yanına oturtmuşlar. Hani Halil İbrahim'in sofrası diyoruz ya, Halil İbrahim'in bereketi, orada. Bu arada bizim zengin adam da ölmüş ve gömülmüş. Ölüler diyarında azap içindeyken çok uzakta İbrahim'i ve yanında oturan Elazar'ı görmüş. İbrahim baba ne olur acı bana diye haykırmış. Mesela Elazar'ı bana göndere ver de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinlete versin. Bu kızgın alevlerin içinde ıstırap çekiyorum demiş. İbrahim evladım hatırla. Hayatın boyunca istediğin her şey elinin altındaydı. Elazar'ın ise hiçbir şey yoktu. Şimdi o burada rahat içinde teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Ayrıca bizi birbirimizden ayıran devasa bir boşluk var aramızda. Geçilmez ki buradan kimse senin yanına geçemediği gibi oradan da kimse buraya gelemez demiş. Zengin adam şöyle demiş. O zaman lütfen İbrahim Baba yalvarıyorum. Hiç olmazsa Elazar'ı dünyaya babamın evine geri gönder bari. Çünkü beş kardeşim var benim. Gidip onları uyarsın ki sonları böyle olmasın. Onlar da bu azap yerini boylamasınlar. Fakat İbrahim ellerinde Musa'nın ve peygamberlerin vahiyleri var. Yazdıklarını okuyup uyarılarını dikkat etsinler yeter demiş. Zengin adam Hayır İbrahim babamız yetmez. Halbuki hele ölü bir insan hayata dönerek onları giderse o zaman başka tövbe ederler demiş. Fakat İbrahim şöyle cevap vermiş. Eğer senin kardeşlerin Musa'nın ve peygamberlerin vahiylerini kulak asmaya zahmet edemiyorlarsa o zaman nafile. Ölü bir insan dirilip önlerinde dikilse bile ikna olmazlar. Zengin bir adam varmış Borin ceketenmiş onun giysiler Çatafat, caf caf her gün eğlenirmiş Dünya fanidir çar çabuk da geçer Lazar adında bir fakir varmış Eryanı yara için içindemiş Köpekler yaralarını yalarmış Dünya fanidir çar çabuk da geçer. Dünya fanidir çar çabuk da geçer. Elazar ölmüş Hak'a yürümüş Nur'a götürülmüş İbrahim babanın yanına gelmiş Dünya fanidir çar çabuk da geçir Fakir ölece baş tacı edilmiş Orada bir sofraya oturtulmuş Halil İbrahim'in bereketiymiş Dünya fanidir çabuk da geçer Dünya fanidir çabuk da geçer Ölmüş ve gümülmüş Kefen ince bir yok Artık sefilmiş Alev alev yanan o yer gelmiş Dünya fanidir çarça bu Adam sancılar için demiş İbrahim baba acı bana demiş El su versin diye yavarmış Dünya fanidir çar çabuk da geçer Dünya fanidir çabuk da geçer Bir şey senindi dünyadayken Artık şimdi azap çekiyorsun sen Dünya fanidir çarçalıkta geçer Aramızdaki boşluk geçilmez Buradan ora asla aşılmaz Oradan buraya geçmek de olmaz Dünya fanidir, çar çabuk da geçer Dünya funny'dir çabuk da geçer emiş asretti İbrahim'e Lazarus'u günde ver kardeşlerime uyarsın ki düşmesin ne dünya fanidir çarkı geçer İbrahim Musa var diye söylemiş Ne de var diye cevap vermiş Musa'yı dinlesinler yeter demiş Dünya fanidir çar çabuk da geçer Dünya fanidir çar çabuk da geçer Tövbe ederler birilerin gelirse Dünya fanidir çarçabık da geçer Kervanım hasreti İbrahim nedir? Bu sayı dinlemiyorlarsa eğer Biridir ise bile dinlemezler Dünya fanidir, çar çabuk da geçer, dünya fanidir, çar çabuk da geçer. Evet çetin bir gerçek ama öyle. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.